Bir işi başarmanın kademe kademe üç yolunu konuşacağız. Yani hayatımızda oturmayan şeyler var, bir türlü yapmak istediğimiz ama yapamadığımız şeyler var ve en yıpratıcı olanı değişmesini istediğimiz ama içinde boğulduğumuz, aynı yerde dönüp durduğumuz, sıkıntı ettiğimiz şeyler var. Bunlardan kurtulamıyoruz. Ne yapacağız? Bugün inşallah sırayla üç kademeyi uygularsak Allah'ın izniyle birçok problemimizi çözmüş olacağız. Şimdi ilk olarak bir işi başarmada veya bir problemi çözmede en temel nokta bu işi istemek olacak. Şimdi istemek deyince iş böyle birazcık aleminize ya basit bir şeymiş gibi görünmesin en zoru bu. Yani bir işi yapmayı istemek, bu işin en zor kısmı. Gönlüne onu oturtmak, hayallerine onu sokmak, onunla ilgili aklında plan projelerin dönmesi için İç aleminde bir tetikleme. Bu gerçekten işin en zoru. Mesela namaz noktasında bakın, ibadetlerimizde. Değil mi? Bir isteksizlik var. Namazın özünde bir isteksizlik var. İmani hakikatler almada bir isteksizlik var. Allah yolunda bir mücadelede isteksizlik var. Ders çalışıyoruz bir isteksizlik var. Temelde özünde bir şeyleri istemiyoruz. Halbuki bazı şeyler öyle bir içimizden geliyor ki yaparken ot ok gibi fırlıyoruz mesela. İşte bu aradaki o istek farkını siz hayatınızda şevklendiğiniz ve şevklendiğinizde gerçeklenemediğiniz şeyler noktasını değerlendirebilirsiniz. Bir işi istediğinde onu yapmak için emin ol yollar ararsın. Şimdi bizim imani mesela hayatımıza ibadetleri koyma noktasında istemeyi nasıl yapabiliriz? Bunların hikmetini araştırarak, özellikle Allah'ı daha iyi tanıyarak, bir ahiretin varlığına gerçekten emin olarak bir işi istemeyi alemimizde arttırabiliriz. Akın bu noktada Peygamber Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına ''Ya Muhammed gel şu Latta'nın, Uza'nın, Menat'ın biraz sırtını sıvazla, biraz işte okşa, birazcık ondan yana olduğunu göster. Yani Allah var de ama bunlardan da taraf olduğunu belli et. Mekke'nin reisiğini, malını, kadınlarını ve daha nicelerini sana verelim. Ama yeter ki birazcık buraya meyil ol dediklerinde Efendimiz ne diyordu hepimizin çok iyi bildiği ama idrakta zorlandığımız ''Bir elime ayı, bir bir elime güneşi verseniz ben bu davadan vazgeçmem. Nasıl istiyor? Bu işe tutkusu ne boyutta? Dünyalardan vazgeçecek boyutta. Dolayısıyla zaten diğer noktada başarısını, gayretini hayatıyla Efendimiz Aleyhisselam'ın izleyebiliyoruz. Demek ki ibadet noktasında isteksizlik varsa özünde bu ibadeti niye yaptığını nasıl bir zat için yaptığını, buna deyip değmeyeceğini, bir ahiretin var olup olmadığını, var diyorsan aleminde seni heyecanlandırma boyutunu. Değil mi? Dünyada mesela bir ücret ve mükafat aldığı zaman bir insan örnek veriyorum. Aylık işte gel 10 bin dolar bir para. Hesap yapıyorsun. İşte 80-85 bin lira gibi para. Ne yapacaksın? Günde 2 saat şu beldeden şu belde yürüyeceksin. Yani toplasan 5 kilometre yürüyeceksin. Ayda 80 bin lira. Herkes o işi yapabilir. O 5 kilometreydin 10 kilometre Peki yine yürürüz. Niye? Çünkü orada bir ihtiyaç var. Onun ücretini görüyor, mükafatını görüyor. İşte ondan binler kat daha hafif olan bir işi, bir ibadeti yapmamak istememek, aslında bunun mükafatını görmemek, bunu veren zatı görmemek, onun temelinde isteme noktalarındaki, kaynak noktalardaki zafiyetten kaynak oluyor. Dolayısıyla bir işi yapmakta en temel nokta o işi istemek ve istedecek noktaları şöyle bir analiz etmek. İkinci noktada bir şey yapmayı çok istemek yeterli değil. Ne lazım? O işi artık nasıl hayata geçirebilirim? Acaba doğru sebep nedir? Bunu sormak. Yani ikinci noktamız doğru sebebi bulmak zorundayız. Mesela bu noktada yine Efendimiz Aleyhisselam'ın hayatına baktığımızda ne görüyoruz? Efendimiz ya ben zaten bir peygamberim, vahiy üzerine yürüyorum. Arkama da Allah Azze ve Celle gibi bir zatı aldım deyip öyle alelade haşa. Ne yaptığını bilmeden haşa, plansız, projesiz haşa, hareket etmemiş. Ne yapmış? Doğru sebepleri araştırmış. Tabii ki her insan her noktada yetemez. Ellerini açıp, ''Ya Rabbi doğru sebebi göster, bana istikameti göster.'' demiş diyeceğiz. Ama üzerinde düşünüp, ''Nereden yola çıkmalıyım? Nasıl bir hareket metodolojisi izlemeliyim?'' demeliyiz. Mesela Efendimiz Aleyhisselam'ın bir stratejisi ne yaptı? Mekke'den Medine'ye gideceği, hicret edeceği zaman öncelikle kendisine çok iyi bir rehber seçti. Çok güvenilir bir insandı ve aynı zamanda çok iyi yol takibi yapıyordu, iz kaybettiriyordu. Ve yanına Ebu Bekir'i Sıddık gibi bir dost aldı, bir destekçi aldı. Altlarına iki tane güçlü binek ayarladılar. İki tane güçlü bineğini aldı ve Medine'nin tam zıt istikametinde Hira Mağarası'na doğru yürüdü. Ve 3 gün boyunca Hira Mağarası'nda kalmakla kalmayıp o yol üzerinde ayak izlerini sildirmek için de arkasından koyun sürülerinin gelmesini emretti. Yani o ayak izlerini koyun sürülerin ayak izleriyle yok etti. 3 gün tam zıt istikamette bekledikten sonra Efendimiz bu sefer Medine'ye doğru yol almaya başladı. Yani bir hicrette dahi onlarca strateji geliştirdi Efendimiz Aleyhisselam. Ve ümmetine şu mesajı verdi. Bir şeyi gerçekten istiyorsan doğru sebebe başvurduğundan emin. Yapıyorsun, deniyorsun, deniyorsun olmuyor. Demek ki esbab dairesinde sebeplerde bir yerde bir arıza olabilir. Orayı düzeltmek için biraz düşün bakalım. Ve üçüncü nokta, istedin, evet dedin, bu benim istediğime, bu yapmaya değer bir şey, istemeye değer bir şey dedin. Ve doğru sebebi buldun, evet şu işi yapacaksın, onun önüne ayarladığın bütün sistemini, bu yolda ilerleyeceğim dedin. imani bir noktada ilerliyorsan, sünnetten, Kur'an'dan, büyüklerin ayak izlerinden baktın bir yol gördün. Ama bunu görmen, istemen yeterli değil. Şimdi kalkıp gayret etmek zorundasın. Ne yapacaksın? Gayretle, sebatla, onun üzerinde ısrarla o işi yapa yapa yapa ancak onu başarabilirsin. Tuğlaları üst üste tekrar tekrar koyarak ancak inşa edebilirsin. Bir işte ısrar ve devamlılık olmadan o işi başaramazsın. O yüzden Efendimiz ne dedi? Az da olsa ibadetin devamlı olanı makbuldür. Yani bir işte devamlılık en önemli faktörlerden bir tanesi. Dolayısıyla biz de üçüncü noktada gayret ve bu gayretteki devamlılığı sağlamak zorundayız. Yoksa işte eve başladın biraz çabuk. Şapağı vurdun, biraz temel kazdın ama bıraktın. Bir ev istiyordun. Yol da güzeldi ama gayretin yoktu. Bu sana bir ev, maddi ceddi düşünüyorum. Bir ev getiremez. Manevi inşa içinde evet istiyorum dedin. Yol aldın, bir çalışma prensibi, ibadetlerini, imani tefekkürünü, videolarını, tefsirlerini ayarladın ama bir gayret sergilemedin. Ne yazık ki bu inşa da yarı yolda kalacak. Ama ben üçüncünün yani gayretsizliğin yine özünde birinci maddeden kaynaklandığını düşünüyorum. İsteksizlik yani bunu yapmaya değer mi? burayı çok iyi araştırmak gerekiyor. Dolayısıyla istemeyi doğru bir metodu ve gayreti sergilediği zaman o işi başarman kaçınılmaz olacak.